Deniz az önce marketten patates satın aldı ve satın aldığı 2 bölü 9 kilo patates için P bölü 7 lira ödedi. Eğer patateslerin fiyatı R, TL bölü kilo ise, P ve R'nin olası tüm değerleri için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Doğru olanların tümünü seçiniz. Çok güzel, biraz düşünelim. Kaç kilo satın aldığımızda, kilo başına TL fiyatı çarptığımızda ödediğimiz toplam tutara ulaşacağız. Bunu yazalım. 2 bölü 9 kilo çarpı kilo fiyatı, yani 2 bölü 9 çarpı r eşittir, ödediğim toplam tutar. Yani p bölü 7 olmalı. Bu ilişkiyi sağ taraftaki seçenekler arasında görmüyorum. O zaman bu eşitliği farklı bir şekilde yazıp, sağdakilerden bir tanesine ulaşabilir miyiz? Bakalım. Biz de buradaki p eşittir gibi bir ifade yazmaya çalışalım. P'nin değerini bulmak için önce eşitliğin iki tarafını da 7 ile çarpalım. Eşitliğin sol tarafında 2 çarpı 7 eşittir 14 bölü 9 R. Eşittir, bunlar sadeleşiyor, eşittir P olur. Bu ifade sağdaki bu seçenekle aynı. Sadece burada P eşittir 14 bölü 9 çarpı R olarak yazmışlar. Bu ve bu tamamen aynı şey. Evet, bu seçeneği işaretleyelim. İkinci ve üçüncü seçeneklerde sonuç R cinsinden verilmiş. İfadeyi R'yi bulacak şekilde yazdığımızda bunlardan hangisi doğru olur? Şimdi bunu inceleyelim. 14 bölü 9 R eşittir P. Bu eşitliğin her iki tarafında 9 bölü 14 ile çarpalım. 9 bölü 14. Bununla bu, bununla bu sadeleşir. Eşitliğimiz r eşittir 9 bölü 14 çarpı p haline alır. r kesinlikle 2 bölü 63 eşit değil. İkinci seçenek yanlış. r eşittir 9 bölü 14. Üçüncü seçeneği de doğru olarak işaretleyelim. Son seçeneğe de bakalım. Şimdi bu seçenek doğru mu diye bir kontrol edelim. Buradaki eşitliğimize geri dönelim. 14 bölü 9 r eşittir p idi. Burayı 14 bölü 9 eşittir şeklinde yazmak istiyoruz. Eşitliğin her iki tarafını R'ye bölelim. Bunlar sadeleşir. 14 bölü 9 eşittir P bölü R. P bölü R olacak. Dolayısıyla dördüncü seçenek de yanlış. Doğru olan seçenekler birinci ve üçüncü.